Hoş Merhabalar, hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun, gayet iyiyim. Hocam, bugün sizle sinemayı konuşacağız. Sinema eleştirmenliğini konuşacağız. Merak ettiğimiz sorular var. Eleştirmenlik Her nasıl şeyi sorabiliriz. Sinema siz. nasıl olabilir? olun hocam. İlk sorum şöyle olacak, hocam, hemen sorulara geçiyorum ben. Eleştirmenliğe geçiş süreci nasıl oldu? Neden sinema eleştirmenliği? Şimdi genellikle yaygın bir inanış ya da bir kalıp vardır eleştirmenlerle ilgili. Özellikle sinema eleştirmenleriyle ilgili. İşte bunlar yönetmen olmak isterler, olamazlar sonra eleştirmen olurlar denir. Hatta bazı çok ünlü yönetmenler dünya çapında da bunu dile getirmiştir. Bunun böyle olmadığını biliyorum, en azından kendimden biliyorum. Eleştirmenliğe, öncelikle tabii bir sinema sever olarak başladım. İzleyici. Yani tabii izleyici, yani film izlemeyi seviyordum. Çocukluğumdan itibaren sinemayla, sinemanın yani yaşantımızda bir yeri vardı. Üniversite öğrenciliği zamanımda da daha bilinçli e, seyretmeye başladım ve film tanıtım yazılarını, film eleştirilerini okuyup e, okumaya başlayıp onları da takip ederek kendi film ya yani film hakkındaki kendi yargılarımla onları karşılaştırdım. E, i̇şte kimi zaman uyum gösteriyordu, kimi zaman çelişiyordu ve sonra hani yazacak bir yer bulunca da onları yazmaya başladım. Yani bu işi ben de yapmak istiyorum e, düşüncesiyle, duygusuyla başladım. Aslında film eleştirmenliği denilen şey yazacak ya da düşüncelerini dile getirecek, başkalarına iletecek, bir yer bulan, bir mecra bulan, bir yayın organı bulan, yarı profesyonel sinema sever demek. Yani eleştirmenlik öyle çok böyle bulutların üstünde bir şey değil. Yani çok film diyorsanız, sinemayı seviyorsanız, merak duyuyorsanız sinema tarihine, izlediğiniz filmler hakkındaki düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşma durumudur eleştirmenlik. Burada tabii filmi Yapanlara, yani yönetmene ya da oyunculara, senaryo yazarlarına dönük yargılar da, vurgular da işin içine giriyor. Ve böylece bir eleştirmen silüeti ortaya çıkıyor. Bunu Türkiye'de ya da başka ülkelerde de, yani belli bir süre yapınca da, uzun sürede, benim 30 yıla yaklaştı, kendinizi eleştirmen olarak buluyorsunuz. Yani işin özü sinemayı sevdiğiniz için. Tabii sinema severliktir. Yani evet. e, sinema severliktir ve... Film yapmakla yapamamakla hiç bilgisi yok. E, yani. Yok dediğim gibi yani ben hiçbir açınca. zaman yani bir film yönetme, kameraman olma, oyuncu olma, senaryo yazma isteğine kapılmadım. Bunların yani çok zor işler olduğunu da biliyorum, saygı da duyuyorum ama ben de değil. Ben direkt eleştirmen olmak istedim. Peki hocam eleştirmenlik şu anda Türkiye'de. Öyle bir zemin var mı? Eleştirmenleri rahat bir zemin tanıyor mu? Çünkü şöyle bir şey okudum. Sunay Yalçın'ın yazısından okudum. Şey demişti. Eleştirmenleri vurun kitabınızı evet. bahsederken köşe yazısında. Dövdüklerini biliyorum, küfür ettiklerini biliyorum. Ancak bilmediğim şeyler bu kitabın içinde demişti. Bu kadar ciddi bir durum var mı? Durum söz konusu mu Türkiye'de? Ee, yani oldu. Yani bu tür şeyler oldu. Hani şakaya gelir tarafı olmayan şeyler yaşanmış ve yaşandı. Bazılarını ben de biliyorum. Yani en azından hakaretler. İşte ben Eleştirmenleri Vurun kitabında zaten ağırlıklı olarak Türkiye ama dünyadan da örnekler vererek eleştirmenlerin sektör temsilcileriyle, yani yönetmenlerle, yapımcılarla, oyuncularla, daha doğrusu sektörün eleştirmenlere dönüp tavrını biraz sergiledim. Çoğu da bilinmeyen olaylar vardı. Yani kitabın böyle bir durum var. Eleştirmenler, yani benim kitabın alt başlığı sinemanın lanetlileri şeklinde, yani dünya hiçbirinde çok sevilen insanlar değil çünkü e, amaçları gerçeği dile getirmek, bir yargıda e, bulunmak. Film kötü ise kötü demek. E, i̇yi iyi. E, evet ama e, kötü bir filme iyi e, dememek gibi bir alışkanlığı var e, bu işin. Dolayısıyla çok da sevilmediklerini biliyor. Birkaç örnek verebilir misiniz bizim için? E, Valla e, yani Türk sinema e, tarihinde çok eskiden beri e, var bu şey. Ben o e, kitapta e, bunun tarihi dökümünü de çıkardım böyle tek tek olaylar e, şeyinde. Ama hani e, 70'li yıllarda yani Türk sinemasının Yeşilçam döneminde özellikle e, yani çok tanınmış isimlerin de eleştirmen e, nefreti içinde oldukları belli. Şimdi çok somut olaylara girmeyeyim ama yani işte Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin töreninde bir eleştirmene vecdi sayara fiili olarak e, saldırma dahil işte e, şu anda benim de bir ara başkanlığını yaptığım şu anda Siyahı. üyesi olduğum Sinema Zargı Derneği'nin adına her yıl Onur Ödülü verdiği eleştirmen Tunca'nın okanı Milliyet gazetesinin attırmak için e, sektörde imza toplamaya kadar çok değişik şeyler olmuş yani bir eleştirmen e, antipatisi nefrete varan zaman zaman bir antipati olduğu açık e, çok örnek var yani bazılarını ben de e, yaşadım pek çok yani benim kuşamdan eleştirmenler de e, yaşadı özellikle eleştirmenliğin yazılı basında sınırlı kaldığı dönemde yani şimdi başka e, i̇letişim kanalları da başlıyor. Sosyal medya var, internet var, bloglar var, internet programları var. Ama eleştirmenliğin ya yani günlük gazete ve dergilerde sınırlı kaldığı dönemde gerçekten çok sert e, ilişkiler e, şeyi olmuş. Senin hakkınızda baktım, araştırdığımız zaman sözlükte birkaç, ekşi sözlükte eleştiriler. E, ek, ekşi sözlüktekiler beni şey yapmaz, çok e, tutmaz. Onlar da o açıdan eleştirmen... E, nefretini büyüten bir kesim. Tabi tanıyorum orada takma isimle e, yazılıyor. Ben kitaplarda da bir örnek verdim zaten. Ekşi Sözlüğü'n e, eleştirmenlere hakaretlerinden. Evet, Ekşi Sözlük'te de var. Onlar orada istedikleri gibi yazıyorlar tabi. Yani sonuçta görünmeyen bir... E, Galiba onlar şey, kimse beşim. hiç denilmiyor ama. Yani. Ya olabilir. O da tabi bir başka mecra. Hani Hı. çok benim şeyime e, uygun değil. Söylüyorlar. Yani de, canları azından tabii, azından. Tabii. Tartışıyoruz. Evet. Eleştiri demek Hatayı düzeltmek, işte iyileştirme sanatı aslında bir yerde, güzelleştirme sanatıdır. İzleyici, yani izleyen kişi neye bakmalı bir filmde? Hani siz ilk önce eleştirmenlik yapıyorsunuz ama ilk önce filmde neye bakıyorsunuz? Doğru olan ne arıyorsunuz filmde? Senin söylediğin hani hatayı düzeltme boyutu, diyelim ki eleştirmenle ya da eleştiri üretimiyle, sanat üretimi, yani sanatçı arasındaki ilişki, yani şu anda... Türkiye'de de dünyada da bir 100 yıl önce ya da 200 yıl önce olduğu gibi değil. Yani arada çok büyük mesafe var. Yani o zaman diyelim ki bir ressama dönük eleştirin ya da bir edebiyatçıya dönük eleştirin onun bir sonraki üretimini, bir sonraki eserini etkileyebilir idi. Bazı şeyleri, bazı uyarıları, bazı eleştirileri dikkate alıp bir sonraki çalışmasında on, onlardan kaçınabilirdi. Yani eleştirinin hata olarak gördüğü şeylerden kaçınabilirdi. Şimdi öyle değil. Yani eleştiri mekanizmasının ana amacı tabii ki sanat üreticisine yani sanatçıya dönük uyarılardır. E, i̇şin özü budur. Fakat günümüzde yani bu medya bolluğunda ya da sanatın çok büyük oranda ne yazık ki piyasaya esir olduğu bir şeyde eleştirinin amacı bu bence her sanat dalı için geçerli ama Öncelikle sinema ve edebiyatta daha belirgin bu e, tüketiciyi yani seyirciyi ve e, okuru korumak ya da yönlendirmek. E, korumak e, kavramını özellikle konuşuyorum ya yani bazı filmlerden e, seyirciyi uzak tutmaya çalışmak bence sinema sanatının özüne e, saygı gösterisi gibi oluyor. Yanlışım varsa düzeltin. Hani dediğinizdeyken ki söyleyeceğim e, Fransa'da yeni dalga akımı. Frans yönetmeni evet, ve aynı zamanda e, sinema eleştirmenliği yapan bir dönem. Evet. Truffaut eleştirmenlik şöyle sorumluluk kattığını görüyor kendine. Eleştirmenlik izleyicinin kötü filmden kurtulmasını sağlamak, onları izletmemek için önemli diyor. Yani onu yapmalı diyor. Öyle diyor. Truffaut eleştirmenlikten ki yani Fransa'dan işte 60'lardan itibaren sinema eleştirisi çok güçlü, ya yani çok güçlü isimler var. Hala devam eden bir gelenek. E, çok önemli dergiler e, var. E, Truffaut sonradan yönetmenliğe geçtiği için iki alanda çok iyi biliyor ve Olafu'nun da aslında dediği şu. Gençken diyor kendimizi bir eleştirmen olarak şeyle vazifeli görürdük. Seyirci kötü filmlerden uzak tutma. Evet böyle bir refleks, böyle bir itki vardır. Yani eleştirinin temelinde bu vardır. Ya da hani çok iyi filmlere yönlendirmek, ya bu filmi görün demek eee itkisi vardır ama asıl sertleşme şeyde başlıyor. İşte Trufo'nun e, o vurgusunda yani seyirciyi bazı şeylerden uzak tutmaya çalışma aşamasında çıkıyor. Sen bu çabayı gösterince e, karşı taraf diyeyim, yani filmin yapımcısı ya yönetmeni seni düşman belliyor. Ki bu yani işte Türkiye'de ana tartışma konusu bu. E, yani bir dönem hala da öyle yani 5. Şam döneminde eleştirmenler çok kötü film yapıyorsunuz dediği zaman ya da şimdi e, dediğimiz zaman siz yabancı sinemanın ajanısınız. İnsanları hani yerli filmden, Türk filmden uzak tutmaya çalışıyorsunuz. Ona gitmesin, yabancı filmlere gitsin istiyorsunuz deniyordu. Hayır. Biz insanları kötü filmden uzak tutmaya çalışıyoruz ya da çalışıyorlardı. Bizim işte bir önceki kuşak, daha önceki kuşak yani eleştirmen büyüklerimiz, abilerimiz. Programda. Şeyden bahsetmişsiniz. Hollywood sineması. Yani Hollywood sinemasının bize hegemonyasından söz etmişsiniz. Sözünüzü okumak isterim. özel döneminden itibaren Amerikan sinemasının Türkiye sinema kültürü ve izleyicisi üzerinde ciddi bir hegemonyası var. Hegomanyayı yıkmak için, en azından kırmak için Hollywood'a kota koyulmalı. Demişsiniz. Yani bu şimdi tabii çok ürkütücü gelebiliyor bazılarına. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde... Silah endüstrisinden sonra yani devlet düzeyinde böyle hani büyük planlarla, büyük kararlarla en çok kollanan, korunan, hani yasalarla, önlemlerle korunan sektör sinema, sinema sektörü. Evet. Yani Amerika dünyaya bir silah ihrac ediyor ve o sektörünü, silah sektörünü görüyoruz. Gözü bebeği gibi bakıyor bir de sinema sektörünü. Orada da propaganda işlevini yüklüyor. Körfez Savaşı'ndan önce Bush sinemacıları topladı. Evet. Ee, şeyde ve onlara bir şeyler söyledi. Daha önceki dönemlerde de başka başkanlar da yaptı falan. Yani zaten hani Hollywood dediğim şey yani bir Amerikan sineması var. Hani çok iyi, çok onurlu, çok şey yönetmenlerin, sinemacıların olduğu bir şey var ama ben Hollywood derken onu biraz ayırıyorum. Hollywood bir sistem. Yani bir mekanizm. Onun çok fazla dışına çıkamıyorsunuz. Evet. Özgür yönetmenler var Hollywood'a bağlı. Ya oldum. var, bağımsız sinemacılar Bansız var. var. İşte Schoenpen mesela o, o isimlerden birisi yani çok güçlü sinemacılar var. Oliver Stone zaman zaman yapar evet. e, çıkışlar. Yani çok e, yani onurlu ve iyi bir sinemacılar kuşağı da var ama Hollywood bir şey ve hani çok da yaşatmıyor bunları. Yani çok güçlü olmadığınız sürece yaşayamıyorsunuz. Hollywood bir sistem ve kültürler olarak ülkelerin, insanların, zihnimizin, algımızın üzerine çullanıyor ve dayatıyor. E, pek çok şeyi. E, şimdi ülkelerde ulusal sinemalarını, ulusal kültürlerini e, korumak için buna karşı bir önlem alıyorlar. Bazı ülkeler kota uyguluyor. Örneğin e, Çin, Çin evet. şimdi çok güçlü sineması olan bir İki, ülke. İkinci sanayi e, halindeki e, Yani de. sineması da çok güçlü. Evet. E, yani Amerikan filmi tamam ama yani bu kadar girebilir. Ben kendi sinemamı korumak zorundayım. Mesela bir başka ülke sinema... E, çok güçlü ee, yine işte en son Berlin'de ödül aldı İran sineması evet. ee, yani orada da mümkün böyle çer Hollywood filmleri gelsin girsin oradaki İran filmlerinin ya da başka ülkelerde olduğu gibi ulusal sinema örneklerinin önüne geçsin yani Hollywood'a karşı bu şey değil ee, hani sanat düşmanlığı falan değil sen ulusal sinemanı ulusal kültürünü korumak için Hollywood'a kota uygulayabilirsin bunun başarıya ulaştığı örnekler var e, Avrupalılar e, tamam kota koymuyorlar e, bazı ticari anlaşmalar gereği falan ama yıllardır komisyonlar kurdular. Hollywood, Fransız sinemasını, İtalyan sinemasını, çok güçlü sinema geleni olan ülkelerdir bunlar. Yani e, sinemanın başlangıcından itibaren İngiliz sinemasını hepsini darma duman etti e, ve bir çözüm bulamadı. Yürümaj onun için kurulan bir e, ağdır. Avrupa e, Sinema'ı Yurimaş, e, Hollywood'a karşı Avrupa sinemasını e, korumak için e, oluşturmuş bir şeydir. Mesela Avrupa'da sinemacılar çok şaşırır Türklere. Ya siz hani bir film yapıyorsunuz mesela Babam ve Oğlum gibi ya da daha yakın. Recep gibi ya yılın en iddialı Hollywood filmini beşe katlıyor seyirci sayısında. Bunu nasıl beceriyorsunuz? Evet. Biz yapamıyoruz derler. Ben bir süre önce Almanya Nürnberg'e e, gittim. E, bir sinema kompleksleri var. İşte 24 salon mu ne vardı? Çok büyük bir yer. Yani e, Avrupa'nın en büyük komplekslerinden, sinema komple yapılarından biri e, demişlerdi. 24 salonda e, binanın e, şeyin girişine <gülüyor> her salonda oynayan filmlerin afişlerini asmışlar. E, 22 salonda Hollywood filmi vardı. İki salonda da Türk filmi vardı. Hiç Alman filmi yoktu. Yani Hangi filmi de, vardı? E, yani bu dediğim işte 1453 Fetih. İki Hı. salonda da Hı. oynuyordu. E, şimdi yani korkunç bir şansında Alman Tabii. sineması açısından baktığın zaman. 24 salonda bir tane Alman filmi oynamıyor. Geri kalanı Hollywood. Yani ezmiş geçmiş şeyler buna e, kota koymamakla birlikte ne yapabiliriz diye. 20 ile yakındır neredeyse çözüm arıyorlar bulamıyorlar. Komisyon kurdular başına Cerrah Depardieu'yu getirdiler olmadığı işte Fransız Kültür Bakanı girdi falan yani yapamadılar. Türk sineması kendi şey, yani hiçbir planlama da olmadan kendi kendine gelişen bir şekilde yani Recep İvedik iyi filmdir kötü filmdir şudur budur ona bir şey demiyorum estetik açıdan ama e, giriyor ve yılın diyelim ki en iddialı Amerikan filminin 5 katı, 10 katı seyirci topluyor ve açıkçası Avrupalı e, sinemacılar bunu hayranlıkla bakıyorlar. Şey eğitim düzeyiyle de alakalı mı biraz bizim filmlerimizin gişedeki başarısı? Ee, yok zannetmiyorum. Yani bu e, yani Türk sinemasının Yeşilçam'dan itibaren özellikle halk sineması yani masal geleneğine e, dayalı olmasıyla ilgili bir şey bu. Tamam. Ee, yani o halkla bir şekilde korunuyor. Yani hani filmi iyidir, kötüdür, onu tartışırız, eleştiririz falan ama o şey bugün hala yani televizyonda Yeşilçam filmleri, Kemal Sunal filmlerinin yani Kemal Sunal sonuçta işte olan halk masalı geleneğinden gelen e, bir kahraman. E, bir anlamda şey gibi işte Sadri Alışık'ın e, tiplemeleri gibi, Celalı İbo, Turist Ömer gibi, Celalı İbo gibi, Feridun Karakaya falan yani oradan gelen bir şey. Onun başarısı o orada. E, Şimdi tabii o gelenek yavaş yavaş kayboluyor yani Recep İvedik gibi bir masal kahramanımız yok bizim tarihte e, ya da geçmişte kültürel olarak da ama e, onun başarısının bence eğitimle değil bununla ilgisi var. Anladım. Ee, peki sinemayı konuşuyoruz ya Türk sinemasını konuşuyoruz kişideki başarıla konuşuyoruz. Türk sinemasını nasıl buluyorsunuz? Şu an günümüzdeki Türk sinemasını nasıl buluyorsunuz? Ee, şimdi e, yani iyi buluyorum, başarılı buluyorum hani tek tek filmlere e, baktığımız zaman dediğim gibi yani beğenmediğim çok film oluyor özellikle e, hani festival filmleri dediğimiz yani bizim Antalya'da, ya. Antalya'da, Adana'da, İstanbul'daki ulusal yarışmalarda izlediğimiz filmler ayrı yani popüler e, filmleri de kattığım zaman hepsini birlikte düşündüğüm zaman hani tek tek çok eleştirim olabilir. Ee, ama genel olarak işte o az önce söylediğim şeyden yani Avrupalı sinemacıların bir türlü başaramadığı şeyi başarmış bir sinema olarak bir kere e, olumlu buluyorum yani e, bir de çok zenginiz üzüntüsüz kesin çok özür dilerim esnafın ee, aklıma gelmişken söyleyeyim ökten boş ol mesela der ki yönetmenin veya senaristin bir sorunsal olmalı hani bir sorunsal olmalı ki onu işleyebilsin anlatabilsinler. Bizim ülkemizde sorunsallar, sorunlar yani öyle bir coğrafya ki burası o kadar hem zengin, her türlü zengin olduğu için. Yani yapacak çok da iş yok mu, yazacak çok da iş yok mu? Yani şey tabii, çok da film. Şimdi sinemacılara zaten e, ana eleştirim e, o. E, yani, e, yani biraz oradan şeyi kaçırıyorlar. E, yani e, Gümbe çok daha şey meseleler yani son mesela bir iki yıldır. E, festivallerde yani bizim Adana'da Antalya'da burada İstanbul'da seyrettiğim yarışma filmlerine bakıyorum yani Türk sinemasından ya evlilik sorunları dışında yani genç çiftlerin evlilik sorunları dışında bu memlekette hiçbir sorun yok deme noktasına geldim yani işte yani örneklerini yaşıyoruz yani bu ülkede şu kadar göçmen var yani bizim etmedi. insanımızın gerçekliği üstüne bir de onların gerçekliği bindiği binlerce öykü var yani binlerce film kahramanı karakteri var Film konusu var, öykü konusu, senaryo konusu var. E, Türk sineması bunları böyle ucundan kıyısından geçen bir iki filmle e, şey yaptı. Yani Angelopoulos yaşasaydı şimdi Yunanistan'da sınır görüntüleri ne bile nasıl bir filme dönüştürdü onu düşünüyorum şeyden. Yani bu anlamda biraz ürkek ve günlük gerçeği ıskalayan yani günlük gerçek derken yani bir ülkenin ana meselesi haline gelen günlük gerçekleri ıskalayan bir e, sinemamız var maalesef ama onun dışında şu açıdan başarılı buluyorum ben yani niye başarılı bulduğumu söyleyeyim şimdi bir ülke sineması bir ulusal sinemanın iki temel ayağı olur bir popüler e, daha yani eğlenceye dönük diş filmleri dişe de filmleri yani. bir Festival. de daha çok festivale dönük sanat sineması e, denilebilecek bir şey Türkiye'de bu iki alanda başarılı. Yani bir taraftan işte Nuri Bilge, Ceylan çıkıyor, Kan'da ödül Emin alıyor. Ee, Emin Alper çıkıyor. Emin Alper çıkıyor, başka genç sinemacılar çıkıyor. Yani İlle Kan Berlin gibi yerlerde değil, daha küçük festivallerde de alınan ödüller e, önemli. Ama işte bir taraftan da hani popüler, genelde güldürüler üstünden giden ya da e, işte mendil ıslattıran, seyirci ağlatan filmlerde bir başarı var. Yani babam bizim seyircimiz, tabii yani babam ve oğlum bizim seyircimiz bir şekilde... Bu ülkeye ait öyküleri izlemek istiyor Beyaz dedi. Bu iyi bir şey. Yani hala bundan vazgeçmiyor. Ee, yani ekonomik nedenlerle e, seyirci satılan bilet sayısı bayağı düştü e, son geçen yılda ama buna rağmen hala Türk halkı Türk sinemasından e, vazgeçmedi. Bu Hı. açıdan başarılı. Uludunuz var mı? Türk sinemasının gelişmesinden e, dair. Ya var tabi. Yani bu böyle gitmez. Sonuçta e, <gülüyor> Yeni bir kuşak geliyor. Sinemaya gitmek pahalı bir iş haline gelmeye başladı. Ee, şeyde Bu AVM sinemalarıyla falan birlikte. Ee, ama hani düzelir diye umuyorum şeyde. Her şeye rağmen yine de e, iyi gidiyor. Beğenmediğim, eleştirdiğim, daha iyi olacağı olması gerektiğini düşündüğüm noktalar var. Türkiye'de en temel problem devletin bir sinema politikası yok. Ne yazık ki cumhuriyetin başından beri yok. Cumhuriyetin kuruluşundan beri yok. Ben sinemanın en temel eksiğinin işte az önce söyledim, Çin dedim. Yani devlet sinemaya karışıyor. Bildiğin, hem destekliyor hem karışıyor. İran yine öyle. Ee, yani bu iki ülkede böyle liberal, demokrat ülkeler falan değil. E bunu bir düşünün yani nasıl çıkabiliyor bu ülkeden. Çünkü devlet bir şekilde, yani devletin bir sinema politikası var. Ee, bizde devletin bir sinema politikası yok. Yani e, zamanında <gülüyor> cumhuriyet kurulduğu zaman yani ya biz bu işin çok altından kalkamayız. Demişler. Muhsin Arturlu bu işe. Memur O da canla başla çalışmış. Yani. ona da çok haksızlık etmiyor. Evet. Eline gelen oymuş. Zaten Şimdi bizim sinema tarihler. tarihlerinde tiyatrocular dönemi diye küçümsenen çok eleştirilen dönem aslında o dönem. Ne yapsın adam? O kadarını yapmış. Ee, yani devlet halk dansları topluluğu var. Devlet senfona orkestrası var. Devlet balesi var. Ee, ne bileyim yani devlet, şey devlet tiyatrosu var bu ülkede ama mesela devlet Sinema ilişkisine dair hiçbir kurum yok. İşte bir tane genel müdürlük var. 10 yılda bir, bir şura toplamıyor. Sinemaya da bir... 2 yıl önce alınan sinemaya dair kültür şurasında alınan kararların hepsinin 18 yıl önceki şurada da alındığını ben yazı olarak yazdım. Yani devlet sinemaya hiçbir olumlu katkıda bulunmuyor. Bir doğru dürüst yasa bile yok ortada bulunmuyor ama yine de Türk sineması kendi yolunu buluyor. İlginç olan o. Hocam çok teşekkür ederim geldiğiniz tekrardan. Ben teşekkür ederim bir kez daha, sağ ee, İsmail Küçükay olayım hocam ben şimdi. Moderatörümü beğendiniz mi? Gayet iyiydi vallahi Yani her şey mükemmelden biraz daha iyiydi. Ee, bir sinema sohbeti olarak e, sağ olasın. Ben çok olasın teşekkür ederim hocam. Her şey şaka maka gerçekten çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, izleyicilerimize son olarak demek istediğiniz, belirtmek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Bir düşünce bir fikir. E... Yok yani hani sinemayı konuştuk yine sinemaya dair nacizane bir öneride bulunayım ya da şeyi cümle kurayım. Yani sinema aslında bugün izleme koşulları da çok genişledi, çok demokratikleşti. Ama yine de yasal izlemenin öneminin, estetik değerinin farkında olsunlar. Filmleri yasal platformlarda izlemeye gayret etsinler. Ve filmler hakkında kendi yargılarını, öncelikle kendileri oluştursun. Bir de... Yani söyleyebileceğim şey bu. Bir de abone olasınlar. Tabii senin kanalına doğru. Evet, <gülüyor> onu da unutmayalım. Evet. Tabii. Çok sağ olun hocam. Sağ olun. Herkese iyi günler.